İlk sorumuz şöyle. Hipnoz tedavisiyle sigarayı %100 bıraktıracağını ifade eden sağlık merkezlerine rastlıyoruz. Bu mümkün mü acaba? Tabii bu abartılı ifadeler. Sigara bırakmayla ilgili geliştirilmiş ilaçlardan en ne diyelim iddialısı var en iklindir de e, 6 aylık kullanımdaki, üç 3 aylık kullanım öneriliyor. 6 aylık kullanımda bile rakamları %46'lar civarında. Dolayısıyla birileri size tıpta %100 bir şeyler yaptığını iddia ediyorsa düşünmeniz gereken ilk şey onun yalan söylediğidir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bunun dışında e, yine iddia ediyorsa birileri %100 düzelteceğini tıpta böyle hiçbir garanti yoktur. Hiç şüphesiz belli oranlar vardır ama %100 lafı e, pek tabip ağzı, pek hekim ağzı, pek iyileştirici insan, bilim insanı ağzı değildir. E, bu yüzde yüzlerden kaçınmanızı öneririm. Sigara tedavisinin bilinen yolları var. E, şeyler, e, nikotin sakızları, nikotin peçler yani vücuda yapıştırılan şeyler, e, antidepresanlarla sigara bırakmalar, bir kısım antidepresan olup sigara bıraktıran ilaçlar olarak bilinen ilaçlar, bu propion içeren mesela. Ve varenikin gibi az önce söylediğimiz ilaçlar sigara bıraktırma için tıpta kullanılıyor. Hipnoz da hiç şüphesiz sigara bıraktırmada kullanılabilecek tekniklerden birisi. Bunun dışında doktor falancanın tekniğine göre falan diye yazan kitapları vesaire olabilir. Bunların hepsi kendine göre katkı sağlayabilir ama %100 lafı iddialı ve gerçek dışı Gözüküyor. Hipnozun da kendisi etkili olabilir ama hipnozda e, makul bu işi düzgün yapan psikiyatristler eliyle yaptırmanızı öneririm. E, tıp ehli dışındaki insanların yaptığı hipnozlar da çok şüpheli sağlığınıza zarar verme riski taşıyabilir. Diğer bir